Bu arı yavru atıyordun yani o iki tane koyduğu içerisine şakır şakır düşüyordu. Tamam mı? Yani kata geliyordu Ben e, iki sene önce yaptığım bir bölmede çok şaşırdım Hı. Arıyı böldüm, bu ana kovan Arıyı böldüm Anasını Bey kovanına A kovanında şey bıraktım e, İçerisine bıraktım Halacılar ona girsin B kovanında yavru var, duvar var, ee, Arı yoğununun hepsini de oraya koydum, ondan sonra dedim ki A kovanı yağma yemesin, zaten bir çerçeve, ondan sonra, ben dedim bunu şey yapayım, ee, ön tarafını, giriş mi daralttım, daralttım, 3 gün sonra geldim, B kovanında ana mana yok, gittim al kovanına baktım ki al kovanında iki tane ana var. Biri giden giren ara biri de benim taktığım ana. Daha kafesten çıkmamış. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Ondan sonra aldım. Ne dedi Ondan sonra aldım bunları. Bu şeyi anayı. Tekrar getirdim. B kovanına koydum. Dedi ki sen nasıl olsa tarlacıların gitti. Daha sen gidemezsin diye. Bir daha gidiyor mu, gitmiyor mu diye kontrol etmek için de A kovanının kapağını kapattım. Giriş kapağını kapattım. Nasıl olsa tarlacılar 3 gün girdi. Kalsın 3 gün bakayım ne olacak buna diye. Tarlacılar 3 gün dışarıda mı kalsın? Dışarıda kalsın. Bakayım ne olacak diye. Sonra bir gittim. Artık A'nın mı, B'nin mi? tarlacıları B kovanındaki anayı Topak yapmışlar. A kovanının girişine, tam girişin ucuna, tam şeye Orada kufak yapmışlar duruyor bak. Ondan sonra ben dedim ki baktım B kovanındaki ana mı diye. Ana aynı. A kuvanın içine baktım. Ana duruyor mu yerinde? Kovan duruyor. Kuvanda ana duruyor. Bu sefer gene o anayı, topak, yumak olan ana. Aldım gene B kuvana koydum. Tekrar koydum. Bakayım ne yapacak diye. Ucunu açtım. Bakayım gene içeri mi girecek. A kovanına. Bu sefer ana... Al kuvanına giremeyince al kuvanının ön tarafında çimenlerin üstüne aynı şekilde gene yumak yapmış. Eee gene yumak olarak dökülmüş. Bu ana B kuvanından al kuvanına niye gidiyor? Tarlacılar niye yumak yapıyor bunu? Bize öyle bir şey yapmışin ki aralar demiş ki ulan bu kovanın ağzında tükürdüler. Bunu yapsa yapsa bu ana arı yapmış. <gülüyor> Oradan oraya geziyor. <gülüyor> Doğru mu? Hayda çokmüşler yani. Şimdi anayı kesmek için mi çökmüşler yoksa anayı kaçırmak için mi çökmüşler? Yani oğul verdirmek bak için çökmüşler. şimdi ne düşündüklerini bilmek için Hı -hı. mantık yürümüne lazım. Önce yapılanı klaslaman lazım. Yapılan ne? Ser, zil yaptığımızın tam tersi bir bölme evet, işlemi yapmış. Evet, zıt bir bölme yaptım, tamam. zıt Şimdi zıt bölmeyi biz yapmadığımız için ona karşı yolunu yapma şansımız yok. Biz ana kovanın bulunduğu yere anayı bırakıp tarlacıları oraya oğuluşu tutuyoruz sen tarlacıları oraya uçutturup oraya yeni ana koyuyorsun şimdi yeni anayı kesmesini beklerken eski anayı kesiyor çünkü eski ana oradan oraya uçtuğuna göre yumurtayı kesmiş zaten yani sen bu kovana getirir düzenini bozduğun için ana beslenemeyip yumurtayı kesmiş olabilir uçak pozisyona geçmiştir uçak pozisyona geçip kovana geçiyordur tekrar beslenemediği için uçak pozisyondan tekrar yumurtlar pozisyona geçemiyordur tamam Yumurtlar pozisyona geçemediği için bu sefer tarlacılar sen niye yumurtlamıyorsun diyor olabilirler. Tarlacı çok olduğu için, genç arı olmadığı için, genç sütü bol ürettiği için ana arı bol süt alamıyor. Tarlacılar tarla işini halletmeye çalışıyorlar tamam. hı hı. Peki bu e, B kovanındaki ana arı oğul duygusu olur mu? Yani oğul vermeye çalışırken aslında yanlış... Niye yalnız, oraya geldi? Niye oraya gidiyor işte? O da enteresan. Oğul duygusundan bakamazsın ki oğluk bir olay yok ki. Oğul duygusunu oluşturan şey kışkana sıkışık olmasın. Ortada kuruş da yok ki sıkışık olur. İki kere, üç kere o kovana gitmesin. Eski girmesine... gidiyor. gidiyor. Aile kokusuna göre gidiyor olabilir. Bunu anar mı gidiyor yoksa tarlacılar mı götürüyor? Anar, anar, anar gidiyor. Anar oraya gidiyor, öbürler de temel gidiyor. Yani, anar anağrı tarlacıların gittiği yere gitmek mecburiyedir ama tarlacılar da gittiği yere gitmek mecburiyetinde. Yani ikisinde mecburiyeti alakasında karar edilecek bir şey. Niye o o kokusunda geliyor? Ana kokusunu bastırdığı için. Tarlacılar diyor ki anamız burada oraya gidiyorlar. Ana da bakıyor ki buradan bütün kadro oraya gidiyor, o da peşinde oraya geliyor mecbur. Peki bu e, B kovanındaki ana zıtturt zıt oraya gidecekse öbürü de çıktı. iki tane içeride eee birini kesecekler ki kesmez mi? yani o olmasını beklediğimiz bir şey değil ama kesmediği pozisyonlarla da karşılaşıyoruz ama genel itibariyle yumurtaya kazanmış kazanmış çözdün mü olayı? tamam böyle nasılmış yok kapalı bir söz değil ama hala dur kapalı mısın? gelip takayım bu mi, abi mi? Ye. Kaç lan? Bir kovandan yedi belman mıydı? Yedi belman mi? He.